ki yakabildim yoksa sınıf duyuyor Şimdi az önce e, sigarası Marlboro Türküsü'nü bir daha eee ben bir başlatayım. Bir tamam söyleyin. Pekala. Söyleyin. Dur annem hazır olunca şey yaparız. Hayır tamam. Ora ora bakmakleckti oraya. Ha, buraya nakledeceğim tabi canım. Öyle. Dinleriz galiba canım türkülerini. İnşallah. Hazır mısın? Evet. Söyle bakalım. Tamam. Hazır. Tamam. Canlı yayın. Evet. Sigarası Malbora. Sigarası Malbora. Gel gelin dura dura. Gel cömrümü köreçtim. Bağrıma uğra uğra. Gel cömrümü Hey bak ben başka heyvah va hey va olsun bil oruk dolsun geçtiğinde yollar ken olsun ken olsun ken olsun heyvah va hey va olsun bil oruk adetler dolsun geçtiğinde yollar konağa gül dolsun geçtiğinde yallah söver yallah ley la nilallah bir tesirde hesanla söz senadi ne la yok artist gibi maşallah söz senadi ne la yok artist gibi maşallah tamam bravo bravo çok bravo. güzel alkışlar hadi eydi ama seydi hadi eydi çocuklar <gülüyor>